Gözleri açılıyordu Kötürümler yürüyordu Ne mutlu Hem cüzamlılar şifa buluyordu Şahtan çüphe etmeyene Ne mutlu Hem cüzamlılar şifa buluyordu Şahtan şüphe etmeyene Ne mutlu Ses duyuyor İşitiyordu Sağırlar Hayata Diriliyordu Ölüler Müjde duyuyordu Bütün Fakirler Şahtan şüphe Etmeyene Ne mutlu Müjde duyuyor bütün fakirler Şahtan şüphe etmeye ne, ne mutlu Pazar yerinde oturan zurna çaldık oynamadınız diyen şımarık çocuklara benzemeyin şahtan şüphe etmeye ne mutlu yaramaz çocuklara benzemeyin. Şahtan şüphe etmeyene ne mutlu